Merhaba İyi günler sevgili arkadaşlar Yepyeni bir videomda yine sizlerle beraberim Arkadaşlar Bugün de size bu örneğin çalışmasını anlatacağım inşallah. Arkadaşlar Örneğimiz çok güzel Böyle durunca sıralı dağlar gibi duruyor arkadaşlar Şu şekil durunca böyle sanki Ters kalpler gibi duruyor. Örneğimizin iki tarafı da çok güzel arkadaşa, arkadaşlar. Bu şekilde kalp şeklinde duruyor. Bu şeklinde ise sıralı dağlar gibi duruyor arkadaşlar. Örneğimiz 13 ilmek ve katları olarak atılıyor arkadaşlar. Yani 13, 13, 13, 13 atacaksınız yelek yapacaksanız sırka yapacaksanız kazak yapacaksanız ilmeklerinizi 13-13-13 olarak atacaksınız ve en da 2 tane ilmek ilave edeceksiniz arkadaşlar her iki başa bırakmak için kenar ilmekleri olma, oluyor onlar arkadaşlar örmesi de zevkli örgeye yeni başlayan hanımlar bile bu örneği kolaylıkla örebilirler arkadaşlar Şimdi zaten örerken de göreceksiniz. Çok basit ve kolay bir örnek arkadaşlar. Ve çok da harika ve güzel duran bir örnek. Şimdi ben size başka bir yerde anlatımımı yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örnek kurulumumuzu yapalım sizlerle beraber kenar ilmeğim her zaman olduğu gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ördüm. 5 tane düz. 1 2 3 3 üç dört ve beş üç tane ters bir iki ve üç on tane düz arkadaşlar bir iki üç dört 6 7 8 9 ve 10 3 tane düz ters pardon bazen yanılmalar oluyor 3 tane ters Şimdi burada 5 tane düz öreceğiz arkadaşlar. 1 İpimizi çıkarttık. 1 2 3 4 ve 5 2 tane ters. Arkadaşlar Buralarda hiçbir işlem yok Arka sırasında 4 sıra tersi ters düzü düz olarak Öreceğiz Hem önde hem arkada İsterseniz ben 4 sıra öreyim Sizlerle görüşelim arkadaşlar Hiçbir işlem yok Tersi ters düzü düz olarak öreceğiz 4 sıra Evet arkadaşlar Ben 4 sıra ördüm geldim Şimdi sizinle Örneğin kurulumunu yapalım Arkadaşlar hep beraber Kenar ilmeğimi örmeden aldım İki ters Üç tane düz öreceğiz Arkadaşlar burada bir 2 ve 3 2 ilmeğimizin yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar. Bir ters şişimin başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Şişimin başını doluyorum. Bir ters örüyorum arkadaşlar. Burada 2 ilmeği sola doğru kesiyoruz arkadaşlar. 6 tane düz. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane düz ördük. Şimdi tekrardan yine iki ilmeğimizin yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. Tekrardan bir düz. Şişimin başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Şişimin başını doluyorum. Bir ters örüyorum arkadaşlar. Burada yine sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir. 2 Üç tane düz örüyorum. Ve iki ters. Evet arkadaşlar. Örneğimizin Arka sırasındayız. Arka sırasında bu sırayı da sizlerle beraber öreyim arkadaşlar. Bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir, 2 üç. Ve dört tane ters ördüm. Bir düz ördüm. Doladığım ilmekler ters olarak örülecek arkadaşlar burada. Doladığımız ilmeklerle beraber üç tane ters ördük. Tekrardan bir düz. Bir. 2 3. Üç. 4 5 6 7 ve 8 tane ters ördük arkadaşlar. Bir düz. Doladığımız ilmek ters. Üç tane ters örüyoruz arkadaşlar. Burada doladığımız ilmeklerle beraber bir düz. Şimdi yine dört tane ters öreceğiz arkadaşlar. Bir. 2 Üç. Ve dört. İki ilmek düz. Kenar ilmeğim. Evet arkadaşlar şimdi geldik örneğimizin tekrardan ön yüzüne kenar ilmeği örmeden aldım 2 tane ters ördüm 1 ve 2 İki düz ördüm. İki ilmeğimin yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yaptım arkadaşlar. Bir düz, bir ters ördüm. Çişimin başını doladım. 1 2 ve 3 3 tane düz ördüm arkadaşlar şişimin başını tekrar doladım bir ters ördüm 2 ilmek sola doğru 2 ilmeği kesiyorum arkadaşlar 1 2 3 ve 4 tane ters düz ördüm arkadaşlar burada. Şimdi tekrardan yine ilmeklerimin yönlerini değiştirerek bu sefer yine soldan sağa doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar. Bir ters şişimin başına doluyorum. 3 tane düz örüyorum arkadaşlar. 1 2 ve 3. Tekrardan şişimin başını doluyorum. Bir ters örüyorum. 2 ilmek sola doğru kesim yapıyorum arkadaşlar. 1 ve 2 ilmek de düz örüyorum. 2 ilmek ters. Evet arkadaşlar, şimdi örneğimizin arka sırasındayız. Arkadaşlar arka sırada hiçbir işlem yok. Tersi ters düzü düz olarak öreceğiz. Doladığımız ilmek ilmek de ters olarak örülecek arkadaşlar. İsterseniz ben arka sırayı öreyim. Ön yüzde görüşelim sizlerle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi örneğimizin ön sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane tersimi ördüm. Burada bir tane düz ördüm. İki ilmeğimin yönlerini değiştirerek. Hmm. Soldan sağa doğru bir kesim yaptım arkadaşlar. Bir ters ördüm. Şişimin başını doluyorum. Bir. 2 Üç. Dört. Beş tane düz ördüm arkadaşlar. Tekrardan şişimin başını doluyorum. Bir ters örüyorum. Şimdi burada yine iki ilmeğimizi sola doğru kesiyoruz arkadaşlar. Bir, iki tane düz ördüm. Tekrardan yine iki ilmeğin yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir ters. Şişimin başını doluyorum. 5 tane düz örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Şişimin başını doluyorum. Bir ters örüyorum arkadaşlar. Ve yine şimdi burada 2 ilmeği Sola doğru kesiyoruz arkadaşlar. Bir ilmeğimiz kaldı. Onu da düz ör olarak örüyoruz. İki ilmek ters. Evet canlarım. Şimdi örneğimizin arka sırasındayız. Arka sırasını öreyim. Ön yüzde görüşelim sizlerle arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Evet canlarım. Şimdi örneğimizin ön sırasındayız. Arkadaşlar arka sırasını size göstermememin sebebi videomuz uzamasın. Sıkılmayasınız diye. Göstermiyorum. Ve yavaş örmemin sebebine de gelince... Yeni Örgeye Yeni Başlayan ha Hanımlar Bayanlar Oluyor e, Çabuk Hızlı Ördüğün Zaman Bir Şey Anlamıyorlar Ama Böyle Öğreniyorlar Arkadaşlar O Yüzden Yavaş Örüyorum Şimdi Evet Kenar ilmeğimizi Aldık e, Ardından iki Tane Ters Ördük Arkadaşlar Şimdi iki ilmeğimizin Burada Bakın Hiç Örülecek Düz düz ilmek olmadığı için iki ilmeğin yönlerini değiştiriyoruz şimdi yine soldan sağa doğru bir kesim yapacağım arkadaşlar bir ters ördüm bir doladım bir iki üç 4, 5 6 ve 7 tane düz ördüm arkadaşlar şişimin başını doluyorum tekrardan bir ters örüyorum 2 ilmeği bu seferde sola doğru kesiyorum arkadaşlar Burada da yine iki ilmeğin yönlerini değiştirerek bu sefer de soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir ilmek ters. Şişimin başını doluyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane düz örüyorum arkadaşlar. Şişimin başını doluyorum. Bir ters örüyorum. Ve yine burada sola doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. 2 tane ters. Evet canlarım şimdi örneğimizin arka sırasındayız az önce de dediğim gibi arkadaşlar arka sırası videomuz uzamasın diye sizlere göstermiyorum ilk sırada gösterdiğim gibi arka sırada tersi ters düzü düz olarak öreceğiz arkadaşlar doladığımız ilmeklerde ters olarak örülecek kusura bakmayın biraz dilim dolaştı Doladığımız ilmeklerde ters olarak örülecek arkadaşlar şimdi ben arka sırayı öreyim ön yüze görüşelim sizlerle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi örneğimizin ön sırasındayız örneğimiz bitti arkadaşlar şimdi burada sizinle tekrardan örnek kurulumunu yapacağım. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz inşallah. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ördüm. İki tane ters ördüm. Buradan tekrardan beş tane düz öreceğiz arkadaşlar bir. 2 3 4 ve 5 3 ters 1 2 3 10 tane düz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane düz. Tekrardan 3 tane ters. 1 2 Ve 3 5 tane düz 1 2 3 4 Ve 5 2 tane ters Evet arkadaşlar Örneğimiz Bu şekilde arkadaşlar örneğimiz bu şekilde Umarım Sizlere yararlı Bir video olmuştur Anlatımımdan memnun kalmışsınızdır Arkadaşlar kanalıma Hala abone değilseniz Abone olmayı Olumlu veya olumsuz yorum yapmayı Unutmayalım arkadaşlar Kanalım Yeni olduğu için sizin desteklerinize ihtiyacım var. Ufak tefek yanlışlarım oluyorsa da hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet oluyorum. Ediyorum. Sevgi ve saygılarımla. Hoşça kalın arkadaşlar.